Dior Sauvage, erkekler için sulu, taze koku Dior Sauvage sadece ejljlte pijasa ve şimdiden gerçek bir klasik olma yolunda ilerliyor. diyor Dior Sauvage, bir erkeğin par jljl ihtiyaç duyduğu her şece sahiptir. Aromatik öz, parlak sulu tazeliği ile etkileşicidir ve ajnı zamandan neredeyse diğer müjt iksirlerden daha erkeksidir. Dior erkek par jljl geliştirdiğinde de plan bujdu. Sjl markanın parfümcı yaratıcısı François de Mahcinin aklında hem kaba hem de zarif olması gereken bir öz vardı. Doğru malzemeler en yüksek standartlara göre seçilmiştir. Sjl notada salvage, baştan çıkarıcı lavanta ve sejhuan biberi ile birleştirilmiş calabria'dan taze bergamot ile açılıyor. Orta notada lıjl sardunca ve pembe biber buluşuyor. Vetiver, paçuli, Ambro ve elemi reçinesi sajesinde kreasyon odunsu bir bitişe sahip. Fisci notlar calabria bergamotu Provençal levantas zekuan biberi kalk notları ljg sardunca pembe biber temel notlar ambro elemi reçinesi paçuli pembe biber ve tiver geliştirme sırasında masmavi bir gök jg kapladığı uçsuz bucaksız manzaralar vaftiz babalarıdı ve yaratıcıca ilham verdi. Etkileyici bir doğal manzarajı andıran eşsiz koku karışımı bu şekilde jaratılmıştır.